Amerika Birleşik Devletleri piyasalarında bilanço dönemi olağanca hızıyla sürüyor. Geçen Cuma başlamıştı. Aşağı yukarı bir haftayı tamamladık. Ve beklenen resesyondan henüz ciddi işaret yok. Evet, ekonomik yavaşlama işaretleri var ama öyle bir sert resesyon henüz yok. Şimdi soru şuna gelmeye başladı. Gelecekte resesyon olacak mı? Bugün hem borsalardaki son gelişmeleri hem de gelecekte resesyon olacak mı sorusunun yanıtını birlikte arayacağız. Önce borsalar haftayı nasıl geçirdi ona bakalım. Aslında pek hareket olmadı diyebiliriz. S&P 500'de %0.1'lik düşüş var. Dow 02 %0.2'lik düşüş var. Nasdaq'da %0.4. Sadece perşembe günü özellikle Nasdaq sert düştü. Tesla'dan dolayı ve bu bence bir yanlış okumaydı. Tesla istisnai bir şirket. Maalesef insanlar bunu bazen unutuyorlar. Neden istisnai? Çünkü çok hızlı büyümeye çalışıyor. Bunun için de kar marjından taviz vermeye hazır. E, elde ettiği büyüme araç satışı başında %36. Ciro bazında %24. E bunu bir miktar kar düşüşüyle ancak yapabileceğini düşündü. Reklam da iletişimde iletişim de yapmıyor. Böyle bir tercihi var. Yani bu ortalığın çok kötü olduğunu göstermiyor. Elbette faizlerin yüksek olması otomobil satışlarını biraz zorlayan bir şey. Çünkü kredileri zorluyor. Elbette ekonomik belirsizlik insanlara otomobil almak gibi büyük kararlardan biraz soğutan bir şey. Bunlar doğru ama Tesla'nın bilançosundaki kar marjı düşüklüğü resesyon işareti değildi. Ve sonuçta Tesla'da büyüdü. Perşembe böyle bir okuma oldu ama toplama baktığımızda piyasalarda... Pek bir şey olmadı diyebiliriz. Aşağı yukarı haftanın başındaki yerlerinde duruyorlar. Öte yandan fon yöneticileri süper negatifler hala. Pek çok fon yöneticisi diyor ki ben Amerikan hazine kağıda almayı hisse senedinde çok tercih ederim. Bu grafiğin şöyle ters olması onu gösteriyor. Ve hep gelecekle ilgili beklentiler negatif yönde neden resesyon korkuları var. Fon yöneticileri böyle negatifler ama bireysel yatırımcılar hiç de negatif değiller. Tam tersine onlar yoğun şekilde hisse senedi alıyorlar. Bu ay hisse senedi ETF'lerine yani hisse senetlerine yatırım yapan fonlara öyle diyelim... Gelen yatırımda rekor büyüme var. Nisan ayında aşağı yukarı 12 milyar dolar para girdi bunlara. Bu Şubat ve Mart ayı toplamından fazla. Bireyseller şöyle bakıyorlar, fon yöneticileri yanılıyor diyorlar. Ben alacağım çünkü buralar iyi e dip seviyeler, bunun daha yukarı gideceği yol var. Kim hakkı çıkacak göreceğiz elbette. En büyük korkumuz enflasyon. Hep söylüyorum en önemli mesele enflasyon. Enflasyonda düşme varsa geri kalan bütün sorunlar hallolur. Çünkü eğer enflasyonda düşüş varsa Merkez Bankası çok fazla faiz artırmak zorunda kalmaz. Hatta düşürebilir hep bunu savunuyorum. Ve bu hafta bu konu yeni bir rapor geldi. Hem de doğrudan Merkez Bankası'ndan. Genel enflasyon beklentileri endeksi 31 Aralık 2022'de %2.31 iken şu anda %2.18'e düşmüş. Bu 30 Haziran 2021'den bu yana olan en düşük seviye yani diyor ki Merkez Bankası enflasyonu düşmeyi biz de bekliyoruz bunun ölçü metodolojisi biraz karmaşık ama kabaca Merkez Bankası'nın önem verdiği göstergelerden bir tanesinde bile enflasyonun düşme yolunda olduğu söyleniyor. Bu varken ama FED yöneticileri yine de çıkıp faizleri yükselteceğiz, gerekirse daha da yükselteceğiz diyorlar. Borsaları tutmaya çalışıyorlar. Beklentim Mayıs 2'ye kadar yani FED toplantısına kadar borsaların bunlarda durmaya nameteceği. Asla kimse çok yükselmesini de istemiyor, düşmesini de istemiyor. Böyle bir yerlerde ortalama gidiyoruz. Mayıs 2'de biliyorsunuz FED toplantısı var. Oradan faiz artışına gelecek ona bakacağız. Peki şu anda resesyon var mı yok mu? Valla gelen son veriler tam tersine ekonominin tekrar büyümeye başladığını gösteriyor. İşte Composite Purchasing Managers Index ve satın almacılara hem üretim hem hizmet tarafına yapılan yeni bir anket sonucu var. S&P Global tarafından yapıldı bu. Ve görüyoruz ki burada tekrar büyümenin başladığını söylüyorlar. Nisan ayında bir kıpırdanma var. Yani resesyon yok. Peki bu enflasyon yaratır mı? Tabii korku hemen oraya geliyor. Yani öyle enteresan bir dengele gidiyoruz ki bir yandan resesyon olmasını istiyoruz. Bir yandan enflasyon da yükselmesini istiyoruz. Hangisi ne zaman olacak konusunda paniğe kapılıyoruz zaman zaman. Kimi zaman rahatlıyoruz. Borsalar böyle enteresan bir döngüde devam ediyorlar ama... Benim uzun zamandır öngördüğüm gibi en azından şu anda kesinlikle bir resesyon yok. Öte yandan Konferans Kurulu tarafından yayınlanan öncü ekonomik endeksi de endeks var. O da diyor ki ilk çeyrekte Gelecekle ilgili beklentilerde ciddi bozulma oldu diyor. Bu bir anket aslında yani temelde. Ekonomistlerle yapılan bir anket. O yüzden ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Ben satın almacılarla yapılan daha çok önem veriyorum. Çünkü onlar piyasanın içindeler. Fakat burası da diyor ki burada ciddi düşüş var. Şubat ayında %0.5'lik düşüş vardı. Bu devam etti ve Mart ayında %1.2 daha azaldı ve 108.4'e indi. Bu seriyi en son 2007-2009 yıllar arasında bu kadar uzun süre negatif seyretmişti. O arada hatırlayın 2008'de büyük finansal kriz yaşanıyor. Wall Street Journal'ın anketine katılan ekonomistler endeksin 0.7 düşmesini bekliyordu. Bunun üstünde bir düşüş gerçekleşmiş durumda. Bu endeks nasıl hesaplanıyor? İşsizlik sigortası başvuruları, imalatçıların yeni siparişleri, yeni özel konut bilimleri inşaat izinleri, hisse senedi fiyatları ve tüketici beklentilerinde olduğu 10 bileşenden hesaplanıyor. Ve bu diyor ki beklentilerde bozulma var. Fakat bu Mart sonu biz ise Nisan ayında ekonomide canlanma olduğunu görüyoruz. Bir önceki satın almacılara yönelik yapılan araştırma sonuçlarına göre. Seçin beğenin alın valla hangisi doğru bilmiyorum ama her şekilde şu anda bir Resesyon olmadığını burası da ima ediyor. Evet düşme var beklentilerde geleceğe yönelik ama henüz bir resesyon yok. Peki FED faizleri konusundaki beklentiler ne oldu bu çerçevede? Şu anda beklentiler Mayıs ayında 1.25 bas puanlık artış geleceği yolunda kesinleşti gibi. %90'a gelmiş durumda oran. Bu biliyorsunuz bir ara %60-70'ler civarı da geziyordu. Neden? Çünkü resesyon yok. Bilançolar çok kötü gelmiyor. Enflasyonla ilgili endişeler bir türlü bitmiyor. Bundan dolayı diyorlar ki Mayıs ayında artış var. Ama sonraki aylar için tam tersi düşünülüyor. Buradaki enteresan grafikte şu sarı çizgi FED faizlerinin nereye doğru gideceğini gösteriyor. Burada görüyorsunuz Haziran ayında zirve yapacağını sonra düşe geçeceğini yani yılın geri kalanı boyunca FED'in faiz indirimleri yapacağını söylüyor bu grafik bize. Doğru mu yanlış mı tartışılabilir. Bu grafik nasıl hesaplanıyor? Hazine kağıdı ticareti yapanların geleceğe yönelik opsiyonlarından hesaplanıyor ve deniyor ki bu insanlar faizlerde Haziran'dan itibaren ciddi düşüş bekliyorlar. Neden bunu bekliyor olabilirler? Ya ekonomide ciddi bir kırılma bekliyorlar bir yerde. Sert bir resesyon gelecek ve Amerikan Merkez Bankası aniden faize indirmek zorunda kalacak diye. Veyahut da Merkez Bankası'nın yumuşak bir inişle yavaş yavaş piyasaları rahatlatacağı düşünülüyor. Artık yine bunu seçip beğenmek de size kalmış. Özetlemek gerekirse... Enflasyonun düşeceğine dair Amerikan Merkez Bankası'ndan bizzat rapor geliyor. Şu anda Amerika Devletleri'nde bir ekonomik duraklama yok. Fed'in faiz artışlarına Mayıs'ta devam edeceği fakat sonraki aylarda düşeceği değerlendiriliyor. Bu düşüş çok sert olursa kötü. Niye? Çünkü bu sert bir resasyonun bizi vuracağı anlamına gelir. Bu düşüş yavaş ve yumuşak olursa hatta bir süre stabil giderse iyi. Çünkü bu Fed'in hem enflasyonu kontrol altına almaya başladığını hem de Ekonominin canlı gidebileceğini ortaya söylüyor. Yumuşak iniş veya hatta bazen ifadesiyle no landing. Çoğu ekonomist ve fon yöneticisi karamsar. Bu bizim için iyi haber aslında. Çünkü onlar karamsar olduğu zaman max pain trade diye bir şey devreye giriyor. Ne demek bu? Maksimum acı yani piyasa yapıcılar yatırımcılara mümkün olduğunca çok acıyı vermek istiyorlar. Çünkü onlar bundan para kazanıyor çünkü ters tarafta opsiyon açmış oluyorlar. Bu da borsanın yükseleceği anlamına gelebilir. Ama ortalık biraz karışık açıkçası kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Ben şu ana kadar öngörülerimden taviz verecek yeni veriye rastlamadım. Resesyon yok, enflasyon düşmeye devam ediyor, FED faizleri düşürecek. Hangi şiddetle düşürecek Mayıs ayından sonra? Bu tartışılıyor şu anda. Mayıs ayında da 25 bas puanlık artış var. Ben karamsar değilim. Bu arada Bitcoin kendi kafasına göre takılıyor açıkçası. Onda epey bir düşüş oldu. 30 binlerden 27.300 lira kadar geri çekildi. 28.000 lira kadar ben düzeltme diye okudum bunu. 27.300 biraz can sıkıcı. Şu an hafta sonuna girdik. Bakalım pazartesi nasıl atacaklar. 27.000'i aşağı doğru kırarsa tekrar pozisyonları bir gözden geçirmekte fayda olabilir. Küçük bu uyarı mutlaka stop loss koyun. Çok belirsizlik olan bir dönem ve çok haber akışı var. Uzun vadede ben mesela haklı çıkıyor olsam bile... Kısa valedeki dalgalanmalarla başa çıkmak zor. O gün gelen yeni bir haber akışı piyasaları allak bullak edebiliyor. Gelecek hafta çok önemli büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları geliyor bu arada. Onlarla ilgili olarak yarın Kanal üyelerine özel bir video hazırlayacağım ve beklentimi ortaya koyacağım. Geçen hafta beklentimiz tuttu. Tesla ile ilgili kısa vadede cezalandırılacağız dedim. Beni takip eden yatırımcılar buna önemden aldılar ve Tesla'nın sert düşüşünden para kaybetmediler. Hatta bana gelen haberlere göre bazıları shortladığı için parada kazandı. Siz de bu tip bilgilerden haberdar olmak istiyorsanız mutlaka kanalıma katılın. İkinci bir uyarı da tekrar tekrar hatırlatıyorum. Telegram kanalım yok. Asla sizlerden coin istemiyorum. Altcoin'lerde hiçbir ilgim yok. Benim kripto ile şu anda ilişkim sadece her cuma alıp biraz Bitcoin koyuyorum kenara. Başka da bir şey yapmıyorum. Lütfen inanmayın. Telegram sahtekar dolu. Başa çıkamıyoruz. Çok şikayet ediyoruz. İnşallah kapattıracağız. İşte durumlar böyle. Sorular ve yorumlar varsa her zamanki gibi bekliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.